Bir yatırım şirketi, spesifik bir hisse senedinin 12 aylık performansını gösteren bir grafik oluşturuyor. Bir yıl boyunca bu hisse senedinin değeri artmış mı, azalmış mı, yoksa aynı mı kalmış? Bu eksen üzerinde, yani yatay eksen üzerinde, ay ay ilerleyeceğiz. Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, bu diken eksen üzerinde de fiyatları görüyoruz. Örneğin, Temmuz ayında bu ise senedinin fiyatı 10 liranın biraz üstündeymiş, sonra Ağustos'ta 11 lira civarına yükselmiş. Aydanaya aya incelemeye böyle daha devam edebiliriz. Bu tür grafiklere çizgi grafiği deniliyor. Çünkü her ay için bir veri noktası var ve bu veriler bir çizgi ile bağlanıyor. Verilerin bir çizgiyle ile bağlanmasının sebebi bir fiyattan diğer bir fiyata doğru olan bir gidişat bulunması. Dolayısıyla, çizgi grafiği daha çok zaman içerisindeki değişimi göstermek için kullanılır. O halde, sorulan soruyu cevaplayalım. Yıl boyunca hisse senedinin değeri artmış mı, azalmış mı, yoksa aynı mı kalmış? Aydan değişikliklere bakarsak, örneğin, Temmuz'dan Ağustos'a bir fiyat artışı var. Sonra, Ağustos'tan Eylül'e bir azalma olmuş. Sonra, iki ay boyunca sürekli yükselmiş. Sonra bir ay boyunca azalmış, bu azalma birkaç ay sürmüş. Sonra Şubattan Mart'a ciddi bir şekilde artmış. 17 liraya kadar yükselmiş ve sonra tekrar düşmüş. Ardından yükselmeye devam etmiş. Ama bize senedin fiyatının her ay artıp artmadığı sorulmuyor. Fiyatın yıl içindeki gidişatı soruluyor. Verilerin başladığı Temmuz'a bakarsak fiyatımız 10 lira civarındaydı. Daha sonra, bazı aylarda düşüşler olmasına rağmen, genel gidişata göre fiyat artmış. Bunu rahatlıkla görebiliyoruz. Temmuz ayında fiyat 10 liraydı ama bir sonraki yılın temmuz ayında 16 liranın biraz üstüne, hatta neredeyse 17 liraya kadar yükseldi. Görüyoruz ki fiyat oldukça yükselmiş. Burada bir sonraki temmuzun verileri yok ama gidişat yukarı yönlü. Bunu sadece grafiğe bakarak görebiliriz. Arada sadece bazı düşüşler olmuş ama genel gidişat yukarıya doğru.